Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2018 Cilt 5 Sayı 2 Politik mizahın ve toplumsal muhalefetin alternatif söylemsel alanı olarak Zaytung Özge Özdemir Bu yazı, parodi haberler yapan Zaytung üzerinden, haber parodilerinin yarattığı gülmeye dayalı eleştirel alanı, Mikael Bakhtin'in diyoloji ve karnaval kavramlarıyla beraber düşünmeye çalışmaktadır. Politik mizahın bir alt türü olarak satirik haber parodileri, Siyasetin ve geleneksel gazeteciliğin parodisini yaparak gülmeye dayalı alternatif bir eleştirel söylem yaratırlar. Böylelikle çift yönlü bir işleyişle hem egemen söylemlere bir tür müdahale gerçekleştirir hem de yeni bir söylem ortaya koyarlar. Ortaya çıkan gülme ise egemen söylemlerin ardındaki absürtlüğü görünür kılarak bu söylemleri müzakere edilebilir bir yakınlığa getirir. Yazıda öncelikle diyoloji, karnaval Karnavalesk, parodi ve satir kavramlarına açıklık getirilecek. Ardından Zaytung'un egemen söylemleri, diyoloji ve karnaval ekseninde nasıl ters yüz ettiği analiz edilecektir. Yükseköğretim kurumlarının video paylaşım stratejileri. Türkiye'deki üniversitelerin YouTube kanalları üzerine bir inceleme. Ergin Şafak Dikmen. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim ve bilim alanında önemli bir değişim başlamıştır. Günümüzde YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları bilimsel yayınlar ve araştırmaların geniş kitlelere ulaşmasına, sayısal ortamda tartışılmasına olanak tanımaktadır. Makale, üniversitelerin video paylaşım uygulamalarını anlamak amacıyla aşağıdaki sorulara odaklanmaktadır. Üniversiteler YouTube platformunu hangi amaçla kullanmaktadır? Uyguladıkları içerik yayın stratejileri nelerdir? YouTube'u eğitim alanında etkin biçimde kullanabilmekte midir? Bu sorular ekseninde Türkiye'deki 182 üniversitenin kullandığı kurumsal video paylaşım platformlarına odaklanılmıştır. Araştırmada üniversitelerin YouTube kanalları, web hasatçılığı ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, üniversitelerin YouTube kanallarının nitelik ve nicelik açısından aralarında büyük farklılıklar olduğunu göstermiştir. Daha da önemlisi, bu kanalların bilimsel içerik ve derslerin paylaşılmasında kullanılması yerine Ağırlıklı olarak üniversitelerin tanıtımı ve yönetim kadrolarının icraatlarının duyurulması için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma üniversitelerin eğitim odaklı içerik yayın stratejilerini geliştirebilmeleri ve günümüz video ekosistemine etkin biçimde katılabilmeleri için bir yol haritası önermektedir. Macar Basınında Türkiye. Küçük Asya'nın Büyük Direnişi. 1920-1923. Sevgican, Yağcı Aksel. 1. Dünya Savaşı sonucunda Macarlar İtilaf devletleri karşısında Osmanlı ile aynı yenilgiyi paylaşmışlardır. Mağlup devletler içinde bir tek Türkiye anlaşma koşullarını kabul etmemiş ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Anadolu'da başlayan isyan tüm dünyada olduğu gibi Macaristan'da da merakla izlenir. Bu çalışma 3 Macar gazetesinde Peşti Hillab, Nebzeva ve Az Eş'te Kurtuluş Savaşı'nın nasıl aktarıldığını konu almaktadır. Gazetelerde yer alan 60 metin niteliksel metin analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda köşe yazılarında duygusal bir tavırla Kurtuluş Savaşı'nın desteklendiği anlaşılmıştır. Haber metinlerinde ise daha mesafeli ve olgusal bir tutum görülmüştür. Çalışma yalnızca Kurtuluş Savaşı literatürüne değil, Macar basın tarihinden sunduğu kesitle iletişim alanına da Orta Avrupa medyasına ilişkin katkı sağlamayı amaçlamıştır. Aydın Otobiyografilerinde Modern Benlik İnşası Belleğin İzinde Mücadele ve Hesap Tezcan Durna, Nehir Durna Otobiyografi ya da anı yazarı, sadece kendini değil, içinde yaşadığı dönemin konjonktürünü, toplumsal, siyasal ve kültürel iklimini de yazar. Biyografi ya da anılar, aslında tarihi ve resmi kaynakların boş bıraktığı noktaları doldurmak işlevi görür. Ancak aynı zamanda, Yazarının benliğini anlatıda kurduğu performans üzerinden inşa eden bir işlevi de vardır. Bir kişi çoğunlukla hayatının toplumun geneli tarafından merak edildiğini varsayarak anı ya da otobiyografik kaleme alır. Bu kişiler ağırlıklı olarak ya siyasetçi, ya tanınmış bir iş insanı ya da gazeteci, yazar ve bilim insanı olabilir. Arşiv kültürü çok gelişmemiş Türkiye gibi ülkelerde anılar önemli bir boşlukta doldurur. Bunun yanında siyasi kırılmaların, toplumsal ve kültürel dönüşümlerin izini de anılar ve otobiyografilerden sürmek mümkündür. Bu yönüyle bir aydının ya da yazarın anıları hiçbir zaman sadece kendisine ait değildir. Aydın, otobiyografisinde kendini anlatırken toplumsal belleği kurmaya da hizmet eder. Bu çalışmada Türk aydınının otobiyografi ve anılarında oluşturduğu belleği üzerinden bir basın tarihi okuması yapılmaktadır. Ancak bu sadece basın tarihi okuması değil, Türk aydınının belleği üzerinden modernleşme ile aydın arasındaki ilişkinin de okumasıdır. Bunun için özellikle 1930-1990 yılları arasında gazetecilik ya da köşe yazarlığı yapmış kişilerin anı ya da otobiyografilerine bakılmıştır. Bu kaynaklarda toplumsal, siyasal ve kültürel ayrışmaların nasıl kişisel benlik kurguları üzerinden ortaya çıktığı çözümlenmiştir. Bu araştırma için Zekeriya Sertel Sabiha Sertel, Nadir Nadi ve Hasan Cemal'in anı kitaplarına odaklanılmıştır. Bu isimlerin arasında hayatta olan tek isim Hasan Cemal'dir ve çalışmamızda Cemal'in 1990'lara kadar aktardığı anıları temel alınmıştır. Bu anılarda politik kültür ve modernleşme pratikleri içinde mücadele, hesaplaşma ve çatışma çerçevesinden Türk aydınının benliğinin nasıl kurgulandığı incelenmiştir. Bin yıllık bir şehrin markalaşması. Gaziantep Örneği Besime Pınar Özdemir Geçtiğimiz 20 yıl, küresel pazarda rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen kentlerin, bölgelerin ve ülkelerin markalama çabalarına yönelmesine tanıklık etti. Kent markalama, kaynaklar, pazarlar, fırsatlar ve kamuoyu ilgisi için birbiriyle rekabet eden kentler arasında oldukça popüler bir pratik halini aldı. Bu makale, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Gaziantep kentinin 2003 ve 2006 yılları arasında hayata geçirdiği, ve 2016 yılında tekrar canlandırmaya çalıştığı markalama kampanyasını tartışmaya amaçlamaktadır. Kampanya, Kotler tarafından geliştirilen ve araştırma, vizyon, amaç ve strateji geliştirme, hedef gruplar, uygulama ve denetleme aşamalarını içeren 5 aşamalı yaklaşımı kullanarak analiz edilmiştir. Analiz için kampanyanın ilk aşamasına ilişkin dokümanlar, Gaziantep Ticaret Odası'ndan, ikinci aşamasına ilişkin dokümanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilmiştir. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir halkla ilişkiler uzmanıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır.